İnsan insan derler idi İnsan nedir şimdi bildim Can can deyip söylerlerdi Ben can nedir şimdi bildim İnsan insan derler idi İnsan nedir? Şimdi bildim can, can diyor. Söylerlerdi ben can nedir? Şimdi bildim. Muhiddin eder, ah Kadir. Görünür her şeyde hazır. Ayan nedir, pinhan nedir? Nişan nedir şimdi bildim İnsan insan derlerdi İnsan nedir şimdi bildim Can can değil söylerlerdi Ben can nedir İnsan insan derler insan İnsan nedir? Şimdi bildim. Can can değil. Söyler Ben can nedir? Şimdi.